Okay feniks şuna abi feniks. Evet. A var lan, A var A var. Burada da var. Burası. 75 vurdum orta orada? Spike A düştü. Ya da A A var. Yerleştirildi. Öyle silah. Kadir deşin var. Başım, başım, başım. Bayılırım. Sova yok edin. Bir Kanka düşman iyi. kaldı. Silah 97, 97 kaldı. Ela çöz çadır öldü adam. Okay, Bey okay, koşuyorlar. B koşuyorlar orbalıyor. Ana'nın amını sıkayım. 78 192. Hanka 230 vurdum ya. Silah da vermişsiniz adaman. Neyle evet. at? Şeydim hepsinin canı biri bu arada. Gitti gitti lan Kuruyor, kuruyor Bir de... yerleştirildi. Bir düşman kaldı Hadi oğlum Sarı arkası adam Helal <gülüyor> lan sana Valla dualarla elde ediyorsun Dualarla <gülüyor> Ben şu Ghost'umu geri alayım birader Allah Allah like ada düştü. Son 30 saniye. Molotof'um var. Şimdi çok. <gülüyor> Yanlışlıkla körünü özür dilerim. Harbiden amına <gülüyor> koyayım. Görüyorlar. Benim sazdan tutuyuz Ağabey, B var. Evet. Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? B düştü. B düştü. Allah, Allah ya 80 vurdum. Allah Allah! Adamlar bana kaldırıyor ya. Hayatta kalan son oyuncu. Ah be. Senin ben alamadığın şeylerden çöpe bak. Allah Allah. Kör o. Adam yok o ki. Drone'u köretti. Kaçış yok. Amerada mı? Ada kuruyor. Ağda. Spike yerleştirildi. Biri üstünde olabilir tam. İn artık ya. Birisi. Ayakta kalan son oyuncu. İkisi o tarafta. tarafta sol üstte biri. Aa. Yeri nerede acaba? Yeri oradaydı. Gölge çıkıyor. Yok kalmadı. O bunlar piç ya vallahi. Ya Rabbim orada adam. Sevdi, sevdi, sevdi. Jay site'ta. Ağzına çok amına koymuştu. Ağzına sok. Spike yerleştirildi. Hadi biraz Çektim. hareket. Geri git. Altında var. Helal lan. Bir düşman Helal. kaldı. <gülüyor> Last Off, yukarı kadar? çöz. Çok koru koru. Çekilin yolumdan. Senin Ah, tamam. Sıkıntı yok. Ya. Ama ne Hepsi herkes illah olmuş burada ya. Aa ah. ah, koruyor. Spike Ah, mal, amunisyon malı. Hadi eyvallah. Şurada galiba Bir düşman kaldı. Oradayız. Ayakta kalan sonu. Hayda ya. Özerdin o bombayı artık. Tek tabanca. 10 dolar mı? Çıktı gitti mi? İçin var lan. Hadi biraz hareket. Uzattık. Haydi. Düşman, yukarıda yukarıda yip yukarıda yukarıda arkada şey, abi şey bu nasıl bir smoke amına koyayım vay 3'ü bombu çözemeden öldü ya abi adam bize yara tutuyor 20 saniye orada nasıl çözeriz bombayı doğru doğru çözemez taraf değiştirmeden önce sol tutmama onu aldım İnti bombayı oldum. kurdun oyun bitti harca kalma zeytin orası silah çekemiyor ki Sağ tarafı engellene. Ben duvar var. Hmm. Aa düşman görüldü. Görüyorum. Allah Allah. Kancan var mı ya? Dolduruyorum reyal. Bariyer kuruldu. Aa düşman görüldü. Hay ki. Hay ki Spike nede? Spike A'da. Aşağıda, aşağıda biri, bay bir aşağıda. Bir düşman kaldı. Rakip öldürüldü. Odanı ele geçir. Sen kimsin ki beni Bye. öldüreceksin? Spike kim dedin bizdeki? Bizim Sagemiz Sakemiz dolduruldu. Rakip lazım. kendinde Araşta. görüyor. Ya. Oyna, oyna, oyna. arkamız geldi arkamız geldi. Tamam başlangıcında biri var. Mefta düşman koyayım, yönlendiremiyorum şu çocuğu. o da arka. Arkada. Öldü. Helal abi. Ah buraya. Aya nasıl öldürürsün? Spike B'de düştü. düştü. Tam dur dur dur evet, düşüyor? Düşüyor. Kadir bak oynamıyor. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı Kır kurdum, kır kurdum. 90'da ben vurdum. Blaze'e. Oh nice. Görmedim ki. Ya, ya, ya. Ya. Ya. Bana da çok oluyordu. Oku kırmıyorsunuz ha kanka. Yok. yok. yok. Tamam, yok. Şey 12, 6 Yukarıda, şurada. Aşağıda. Dolduruyorum. Top oh, yukarı. Var, dikkat dikkat. Hadi biraz hareket. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> Ay, kapalı koymuş. Şaşe. Sağe. Monaco'da sağe nam, zehre gitti. Hiçbir şey kesin değildir. Formamelisiz sanıyor. burada işte adam Dünya var hoş geldin dolduruyorum Ne görecekler ki <gülüyor> Dolduruyorum Sın <gülüyor> <Dolduruyorum. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sorbunda bir oku onda. kırmıyorsunuz oku kırmanız lazım Aldo adam çerez döndüler hepsi Bir <gülüyor> düşman kaldı 3 mermi kadar mutfakta mutfak ya, ha, tamam bir Kadir orda. şurada so Şu adam, şurada. Orda. Ne lan? koşalım mı? İtten. Ağır girek. Burası. Oradan girelim. Oradan girek. Burası. Burası. Ya ben şuradan Her gireceğim. Dersa oradan gir. Gölgeler durmaz. Çekilin yolumdan. Koş. Bir de düşman var. بس انا duvarı Aa, duvar. Helal. Öldün çek. Gel. Bir düşman kaldı. Burada burada da. <Gülüyor> o şomo rospun'lu'lar da. Burada ben de. <Gülüyor> Canı 1. <bir. Gülüyor> Boban'ın kutsvarına göre dikkat et. Aa şey var. Burası. <Gülüyor> Hadi biraz hareket. Harbi, düştü. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> can var mı? Evet. Fage öldü. Ne görecekler? Kargi nerede? Buna koyayım. çalışıyorum. Biraz <Gülüyor> evet, şeye bakıyorum. Buna lan gitmiyor lan. No ello. No. Kim ben? Dolduruyorum oyunu. Sava ortada. Sava drone atar dikkat et. Sava drone'u kır. Sürekli yakalanmayayım. Flaş atıyorum Sage. Bitle bitle Pardon. var, doğa. İyi uykular. Aldım. Oh. Çok güzel oynadı. 2 kişi katıldı. Tepe de tepe de. bir düşman kaldı. Ya, öldü, öldü, Tepe öldü, Tepe öldü. Benim gözüm. Ha, <Gülüyor> ben Bey yolunda. Bey yolu nerede? Benim oldu. <Gülüyor> Benim olduğum yerde nokta. Ben de 62 vurmuştum ona. Pof. Bu kendi. Küçük sıçan. Orada. baktım oraya. İyi burayı gelecek, değil mi? At at. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? at, at. Dikkat topladı hoş geldiniz. Adım, alın kacım, alın. Kacım. Ya oğlum abrak koyayım. Ya oğlum. Haçuş Sky Soba tek var. bombayı ya. Allah'ım ya. Kaptım Spike'ı. Kurman da o bombayı ya. Senin yüzünden ben öldüm. Gel adam. Ol, ne oluyor? Lan adam dolduruyorum. Son round başlangıcında ayakta kalan son. Evet. Son 30 saniye. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike aldım. Nerede adam? Orada. Nerede Burada değil mi? Burada. Senden evet. direkt B'ye koştum. Bırak onu. Oktum ama. Bu ne abi. şimdi? Orrus bu çocuğu. Sesli aldı. Bakıyorum, bakıyorum çıkmıyorsun. Arkamda geliyor. Tamam. Uzatma. Aynen Bence bak 3 ay yapalım. Orada kanka benim bir kere vurdu ya benim yerimi mi görüyor? Hadi. Evet. Oğlum. Hmm. Şey kırsan lan bu şey sensöre. Acımıyoruz. Hadi şu randak da. Aman çek çek omun. Çekmedim bizler. Ben kaldım amına koyayım ben. Bana Daha var mı? Daha var. böyle bir iş yaparım ya. Tamam Ne görecekler ki? Fark ederler. Bir düşman kaldı. Hazır. beyler. çocukları. Ha siktimin evlatları. bu burda burda burda bırak vurayım şu pici <gülüyor> amca kuskop beklemiş yapma burası nerede yaptı lan adam nereye çıktı oğlum adam yukarıda mı oğlum? Ya, ya oğlum, Çekirin da taşınır. Ya Adam el var ya. Bir <gülüyor> giderim. Ya adam. Adam Saldıranlar Aynen. kazandı.